Abi haber ya? Nereden böyle? Ekmek kuyruğuna girdim. Anca sıra geldi. Dünden beri bizimkiler aç. Ney? Dünden beri mi? He, ucuz ekmek kuyruğuna giriyoruz. Anca sıra geliyor. Hadi eyvallah. Açlık ve kıtlık başladı. Yakında birbirimizi kemireceğiz. Hadi be kardeşim. Hadi be kardeşim. Çıkar lan artık şu ekmeği. Vallahi ayaklarımda derman kalmadı. Hadi be. Hadi be. Sen ne lan? Ya aldım. Görmüyor Lan iyi de o bidon boş. Boş değil. Görmüyor mu? Gücüm buna yetti. Ne yapayım? Şükür şükür, buna da şükür. Bunu bulamayanlar da var. Tövbe yarabbim tövbe. Sen de şükret, mankür. Abi ne sırası bu? Ekmek, ekmek sırası ekmek. Sırası. ekmek. Heh, iyi o zaman. Biraz önce yanlışlıkla yağ kuyruğuna girdin de ben şuraya bir yere sıvışayım. Oh. Murat evet, yiyemez zındık Uyanıklık yapıp paraya gireceğin ha? Geç sen arkaya. Tamam ya. Abi tüp kalmamış ya. Yarın tekrar şansınızı deneyin dediler. Oğlum niye bekliyorsun? Git benizi kuyruğuna gir. Tamam abi. Pardon arkadaşlar, yıl kaçtı acaba? 2021 bitmek üzere. Çok şükür, kazasız belasız. Lan daha ne gelecek başımıza? Vay be, desene o eski günlere geri döndük. Ah ah, önceden gençlere eskilerden örnek vererek nasihat ederdik. Şimdi neyi bahane edeceğiz? Neyse, şükür şükür, buna da şükür. E şimdi de taş devrini örnek verin. Neden? Yakında ekmek bulamayıp taş kemireceğiz ya, ondan. E bu daha iyi günlerimiz. Sonu düşüne karaman olamaz diyorlardı. Biz de düşünmedik ama karaman olamadık. Yani ne dedin biz bir şey anlamadık. Anlayan anladı, anlayan anladı. Vallahi ben de bir şey anlamadım. E seni anlamama gayet normal çünkü seni işine gelmiyor. Sen şükretmeye devam et. Ya çok şükür. Abi benzin kampanmış ya. Petrollerden arabalardan geçilmiyor ana baba günü gibi. Bak gördün mü? Demek ki bolluk var. Herkesin arabası var. Bu kadar nankör olma, olma. Şükret, şükret. O bolluktan değil. Ya nereden? Neyden olacak? Bir litre fazla alabilmek için anlık zam yapılırsa millet de oraya saldırır. Artık benzin alamadıktan sonra araba olsa ne olur, olmasa ne olur? İki saatte bulayım, bu da bağırlaşıp şimdi. Abi bizim arabaya benzin yerine sidik koysak nasıl olur? Gitme dene, eğer işe yararsa benzin parasından kurtuluruz oğlum, daha ne istiyorsun? Tamam abi, <gülüyor> zaten çok sıkışmıştım. Tamam Haceret, dikkat et kimse görmesin. Baktın işe yarıyor, bana da haber et. Kuyrukta bekleye bekleye ben de sıkıştım. Boşa gitmesin bari. Abi niye kimse görmesin? Ayıp diye mi? Yok oğlum ne ayıbı İş yararsa patentini alız. Fırla fırla fırla. Tamam abi hemen gidiyorum. Biz şükretmediğimiz için bunları yaşıyoruz. Her şey yaradandan. Allah'ım sen bizi affet ya Rabbim. Ne olur acı halimize indir artık şu doları. Arkadaşlar Sidik işe yararsa kesin ona zam gelir. Ben size diyeyim. Ya şu ekmekte çabuk çıksa ya. Yoksa başımız belaya girecek ha. Neden başımız belaya girecekmiş? Niye olacak? Birkaç kişi toplandı mı polis boykot falan yapıyoruz sanacak. Durduk yere al başına belayı. Ekmek çıktı gelin gelin. Ay, ay, ay, ay. Ne yaptın? İşe yaradı mı? Abi işe yarıyor gibi ama anlamak için deponun fullenmesi lazım. Tut şu ekmeği bakayım. Ben fullerim depoysam merak etme adam. Eğer işe yararsa bu bir devrim olur. Demek ki bütün icatlar yokluktan çıkmış arkadaş. Bekle beni geliyorum abi.